Peki biz ne yapacağız? Dört temel adım atacağız. Birincisi havuz sistemi ve dek bütçeyle faiz giderlerini ortadan kaldırmak, faiz canavarına giden paraları kurtarmak. İkincisi imtiyazlı holdinglere bağlanan hortumları gelir gelmez büyük bir baltayla kesmek. Bu milletin, bu dolun, bu yetimin bir kuruşu haksız yere imtiyazlı holdinglere aktarılmayacak. Kamudaki israfa son verilecek ve bütün bunlarla birlikte yeniden Refah Partimizin ortaya koyduğu milli kaynak paketleriyle bir yılda borçsuz, zamsız, vergisiz, 150 milyar dolar kaynak bulunacak. Faizden kurtarılan paralar, imtiyazlı holdinglerden kurtarılan paralar, israftan kurtarılan, kur korumalı mevduattan kurtarılan paralar ve üstüne milli kaynak paketleriyle bulunacak imkanlar bir yılda yaklaşık 200 milyar dolarlık bir imkan oldu. Ne yapacaksın bununla? Bununla aynen 54. hükümette Erbakan hocamızın yaptığını yapacağız. Önce millet diyeceğiz ve dar gelirli milyonların alım gücünü, refah seviyesini arttıracağız inşallah. İlk atılacak adım bu. Biz ne diyoruz? Biz yeniden Refah Partisi olarak bu ülkede fakir fukaraya yardım etmek için gelmiyoruz. Biz bu ülkede fakirliği ortadan kaldırmak için geliyoruz Allah'ın izniği. Bununla beraber 81 ilimize yüzlerce refah projesi bunun kitabını ortaya koy. Üretime yönelik, istihdama yönelik, beton, çimento projesi değil, AVM rezidans projesi değil, istihdama yönelik, kalkınmaya yönelik projeler. Bu projeleri hayata geçirerek bu bir buçuk milyon üniversite diplomalı işsiz gencimize ve 10 milyonluk toplam işsizlerimize inşallah istihdam imkanını, iş imkanını sağlayacağız. Çiftçiye, köylüye ucuz mazot, ucuz elektrik, en yüksek taban fiyatları, bütün girdileri devlet tarafından sübvanse edilmesi bütün bu söylediklerimiz 54. hükümette ve milli görüşün tarihinde var. Çiftçiye, köylüye bunlar yapıldı. Emekliye, memura, işçiye alım gücünün refah seviyesinin arttırılması noktasında bunlar 54. hükümette yapıldı. %100, %200, %320'ye varan maaş zamları yapıldı. 81 ilimize yüzlerce refah projesinin benzeri de 76-77'deki Erbakan hocamızın ağır sanayi hamlesi. Türkiye'nin doğusundan batısına 200'den fazla sanayi tesisinin temel atıldı o dönem. Dolayısıyla biz diğerleri gibi yapacağız, edeceğiz demiyoruz. Biz yaptık yine yaparız Allah'ın izniyle diyoruz. Yaptık yine yaparız. Haksız ve faiz vergileri ortadan kaldıracağız. Vatandaşın, küçük esnafın ve çiftçinin borçlarının faizlerini bir sefere mahsus olarak devlet olarak biz üstleneceğiz. doğal doğalgaz ve elektrik zamlarını geri çekeceğiz. Asgari ücretten hiçbir vergi almayacağız. Temel gıda ürünlerinden hiçbir vergi almayacağız. Küçük esnafa, çiftçiye 100 bin liradan aşağı olmamak üzere can suyu hibesi vereceğiz. Faizli kredi değil, geri ödemeli değil, hibe olarak vereceğiz. Ve sağlanacak bütün destekler, bütün krediler en uygun ödeme koşullarıyla ve faizsiz olarak sağlanacak. Özellikle genç kardeşlerimizin öğrencilerimizin şikayetçi olduğu kayırmacılıklara, adamcılıklara son vereceğiz. Gelir gelmez kamuya işe alımlarda mülakat sistemini kaldırıp atacağız razı izleyin. Bizim dönemimizde amcası, dayısı olanlar değil, torpili olanlar değil, hakkı olanlar hizmet makamına gelecek. Hakkı olanlar koltuğa oturacak inşallah. Milyonlarca gencimize kaliteli eğitimi vaat ediyoruz. Bilimsel kalitesi yüksek. Aynı zamanda ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesillerin yetiştirilmesi. Böyle bir eğitim sistemi ve müfredat. Gerçekten meslek sahibi yapan bir eğitim sistemi. Sadece işe yaramayan bir diploma, bir kağıt parçası veren değil. O mesleğini icra edebileceği kendi doğup büyüdüğü toprakta memleketinde istihdam imkanı, iş imkanı. O istihdamdan o işten elde edeceği gelirin en az gelişmiş ülkeler seviyesinde bir gelir olması. Kimseye muhtaç olmadan refah içinde yaşayabileceği bir gelir seviyesi olmaz. İşte gençlerimize bunu vaat ediyoruz. Uzun lafın kısası yeniden Refah Partisi olarak milli görüş olarak paylaşımda adalet, yönetimde adalet, yargıda adaleti vaat ediyoruz inşallah. Milli görüş demek adalet demek. Ne malum bunları sizin yapacağınız? 50 senelik, 54 senelik milli görüş tarihinde belli bunlar. Milli görüş ne zaman iktidar ortağı olmuşsa, ne zaman belediyelerde iş başına gelmişse bu milletin yüzü gülmüş. Bolluk ve bereket dönemi yaşanmış. Bunun en yakın ve en güzel örneği 54. hükümette Erbakan hocamızın başbakan olduğu dönem. Halen daha Türkiye'nin dört bir yanında... Erbakan hocamıza milli görüşe dua ediyor ve o dönemi özlüyoruz, o dönemi arıyoruz diyor. O dönemi özlüyorsak, o dönemi arıyorsak yapılması gereken şey çok açık. Yeniden milli görüşte, yeniden refahla birleşeceğiz. Bu aziz milletin yüzünü yine milli görüşte, yine refahla güldüreceğiz inşallah. Zafer milli görüşçülerindir ve zafer yakındır. Refah gelecek, zulüm bitecek. Refah gelecek, yüzler gülecek inşallah.